tarıma büyük bir destek ve katkı sağlamak istiyoruz. Toprak, insanlığın hayat kaynağı toprak. Uğruna canlar alınıp canlar verilen toprak. Milletlerin yurt edinip kendini var ettiği toprak. Ama unutulmamalıdır ki toprağı bu kadar önemli kılan en büyük yoldaşı ağaçtır. Bu muhteşem varlık, kökleriyle toprağa, yapraklarıyla da gökyüzüne hayat verir. Ağaç, yaşamın merkezindedir. Tabii biz bunun akabinde, işte yakın zamanda malumunuz, Kirasun'da bir selim olduk ki sadece değil. Bütün Türkiye'nin genelinde bu tür afetler olduğundaki Rabbim bütün afetlerden ülkemizi, insanlığı muhafaza eylesin. Biz hemen akabinde gittik, Girasun'da üniversiteden hocamızla beraber gittik, genel bir alanı taradık. Taradıktan sonra da biz aynı yıl içerisinde 5 tane orada sel projesi yaptık. İnşallah bu yılda biz bu projelerimizi ilgili kurumlara göndererek oradaki projelerin uygulanıp bu sellerden, afetlerden, minimum düzeyde en azından inşallah hiç zarar görmez. Ama yanımızdan edebilirsek ne ala ne güzel. Dolayısıyla bu to ülkemizin topraklarını, tarımını korumak, kollama bizlerin en asli görevdir diye düşünüyorum. Bastığın yerlere toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanın. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atanı, verme. Dünyalara alsan da bu cennet vatanı.